Merhaba Sibelius kullanıcıları. Bu videomuzda eğlenceli bir işlem yapacağız. Ekranda gördüğünüz şurasının koparılmış olduğunu görürsünüz. Bu işleme bir split diyoruz. Birisi Sibelius Müzik Programı'da nota yazdığımız zaman bu şekilde bu arayı kesmeye split yani kesmek, bölmek ve ayırmak anlamında kullanabiliyoruz. <gülüyor> bu nerelerde kullanılır? Mesela bir öğrencilere Nota yazarken, e, aralara bir şey yazarken, ondan sonra veya başka bir ikinci şarkıyı buradan başlatırken ya da Senio da kapo gibi böyle tekrar işaretlerine tam böyle öğrenci hatasız çalmak isterken, e, yani şöyle şimdi baştan müzik çaldığı zaman böyle geldiği zaman öğrenci burada kopukluk görünce e, en azından buraya devam etmeyecektir ve şuradaki tekrarın buraya döneceğini görecektir. Ve sonra da şu koda işlemlerini yapıp bitirecektir. Fahine kadar gelecektir. Bu çok kolay bir işlem. Ancak ufak da yok anlatımlarım var. Onları yaptıktan sonra ne kadar kolay ve güzel bir işlem olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben baştan e, bir, e, müziğimizi çaldıracağım. Şu senior ve kodaların e, işlemlerini bir görelim. Ne işler yapıyormuş onlar. Evet. Buradaki şartların anlamları gördüğünüz gibi müziğin trafiğini değiştirdi. Şöyle kısaca anlatayım. Baştan geliyor. Birinci senyoyu görüyoruz. Ve onu hemen işleme koymuyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü onun ikincisini bulmamız lazım. Geliyoruz. İkincisi de burada. Bu ikincisini görünce birincisinin olduğu yere dönüyoruz. Yani birinci senyoyu neredeyse oraya dönüyoruz. Sonra e, yani başa dönmedik mesela bakın burada. Buraya döndük. Sonra devam ediyoruz. Koda karşımıza geliyor. Aslında başta da koda karşımıza gelmişti. Fakat e, bu kodalar da kapo senyo gibi böyle e, bu işaretlerle birlikte beraber çalışıyor kullanılıyor veya çalışıyor diyelim. Şimdi birinci çalışta buraya kadar geldik. Dönüşte bunların işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bu ne demek? İki ölçü arasını hangi ölçülerde ise makaslamak demek. Kesmek demek. İki bölüm yalan. Yani şu beşinci ölçüden dokuzuncu ölçüye kadar olan bölümü makaslayıp kesecek ve devam edecek bitirecek. Zaten o yüzden split işlemini burada kullanmamız gerekiyor. Kesildiğini görmek için. <gülüyor> yani kodanın e, anlamı ikinci tekrarında senyo ya da takapo gibi işlemlerin İkinci tekrarında işlem yapılması demek. Kesme, arayı kesme ve çıkarma olarak düşüneceğiz. Ve müzik programı bunu bu halde çalıyor. Biz de işte işimizde kullanmış oluyoruz. Fakat bazı ufak tefek ayarlarımız var. Yani bu işaretleri buraya koyunca hemen kendinden otomatik çalmıyor. Onun bazı yapacağımız <gülüyor> ufak tefek ince ayarlar var. Onlar yapacağız. Şimdi ben e, orijinal haline e, getirdim. Yani hiç koparmadan, buraya split işlemi yapmadan normal işte senyorları ve kodaları koyarak buraya da fine koyduk. Bitiş yeri. Şimdi burayı nasıl böleceğiz onu anlatacağım. Çok kolay ve çabuk bir işlem var. Şöyle yapacağız. Şimdi buradaki ölçünün üstüne tıklıyoruz. Ve ölçü, e, ölçü çizgisi renk değiştiriyor. Bakın, şunlar siyah, bu değişti. Mor bir renge geldi. Veya mavi de olabilirsiniz e, bilgisayarınızda. Üstüne tıklıyoruz. Sonra, tabii ne, neden buraya tıklıyoruz? Burayı keseceğimiz için. Eğer burayı keseydik, buranın üstüne tıklardık. Nereye keseceksek oranın üstüne tıklıyoruz. Şimdi ben burayı keseceğime göre, 9. ölçüyü keseceğime göre tıklıyorum. Sonra Layout'a geliyorum. Layout sayfası. Oradan Şuradaki 1x ya da format formatın yanında bazı bilgisayarlarda Sibelius formlarında Format içinde olabilir. Burada sayfa düzüne göre onu ayarlarız. Bakarız buluruz veya bulamazsanız buraya Split yazarsınız. Çıkar zaten. Bakın burada Split var. Kesme falan diye çıkıyor. Arama <gülüyor> yerine şimdi bu Split zaten üstüne bakın ölçüleri kes ortadan ayır gibi bir işareti de var buraya tıkladığımız zaman ne diyor evet şeyi seçmedik şimdi tıklayalım tekrar bakın layout dan tıklıyoruz ve anında hemen kesiyor sonra bu kestiğimiz yeri de tekrar çift çizgi yapıyoruz bölüm bitmiş oldu burada ve bu işlemi yapmış olduk. Yani görüntüyü halletmiş olduk. Şimdi nasıl çalması e, gerekiyor ona bir bakmamız lazım. Bir çalıyor mu bakalım şimdi baştan. Önce bir çalıp çalmadığını kontrol edelim. Şuradan transportumuzu açalım. Şimdi ben ayar yapmadığım için normal e, baştan sona kadar çalıp bırakacak. Şu işlemleri yapmayacak. Onu da şimdi ayarını göstereceğim. Birinci gördük, kodayda gördük, bir şey yapmıyoruz. İkinci senyu gördük, evet. İkinci senyu gördük ama bire dönde dönmedi, döndüremedik çünkü kendi otomatik daha ayar yapmamış oldu. Ee, biz bununla işte diyeceğiz ki sen sen yo, gel bir buraya dön. Sonra buradan devam et. Tamam koda senden vardın. İyi o zaman sen arayı da çalmıyoruz biz. Kesiyoruz kopyalıyoruz. Ee, ke kesiyoruz koparıyoruz. Sonra 9'a gelip 9'a gelip buradan da 10'a kadar bitiriyoruz dememiz lazım. Şimdi bu işlemi bir videomuzda da anlatmıştım. Burada da anlatmam gerekiyor. Çünkü ayar yapmak durumunda. Şimdi bunda play sayfasına geliyoruz. Burada REPEARED kısmı var. Buraya basıyoruz. Evet. Bakın otomatik olarak playback'leri çal demiş. Yani çalıyor ama ama DAKAPO SENIO ya da capo JUMP. Yani zıpla diyor. Ama DAKAPO SENIO da yapıyormuş o işlemi. Biz sadece normal SENIO yaptığımız için bakın bunları e, otomatik olarak yapmamız. Ama çaresiz değiliz. İçine elde de müdahale e, yapmışlar. Bakalım. Manuel olarak e, tekrarları çaldırır kısmı var. Şimdi burada 10 ölçü var. Bakın. 1'den 10'a kadar 10 ölçü var. Zaten burada da diyor ki 1'den 10'a kadar hepsini çal Ama biz öyle çalmayacağız. Önce 1'den 8'e kadar çaldıracağız. Demek ki 8 olacak. Virgülle ayıracağız. Şimdi 8'den nereye gidecek? 3. ölçüye gidecek. 3 tire sonra 4'ü çalacak. Peki 5'i çalacak mı dönüşte? Yok çalmayacak. Çünkü e, kodadan bu koda atlaması lazım. O zaman ben 3 ile 4'ü de buraya yazacağım. Virgül. Sonra şurada 9 ve 10'u e, 9 ve 10'u çalmasını sağlayacağım. Çünkü 5, 6, 7, 8'e kadar artık orayı da Kestik yani. Makasladık. O zaman benim işime yarayacak 9 ile 10'u. Buraya da 9-10 diyoruz. Şu anda işlemimiz e, ayarlarımız tamam. Bir de bize ne desin bakalım şöyle bir. Evet. Şu anda işimizi yaptığı gibi göründü. Tamam. Şimdi bir çaldıralım. Acaba tekrar istediğimiz komutları yerine getirecek mi? Döndü. Evet, makasladı. Kat yaptı, yani kesti, makasladı ve 9'a atlayarak benim istediğim kafamdaki trafiği orada yapmış oldu. Gördüğünüz gibi bu işlem bu kadar kolay. Şuraya da ben yazdım nasıl e, olduğunu tekrar bir daha anlatayım şöyle. Yani bu işi öğretmeden bırakmıyoruz biliyorsunuz seçilen ölçüyü bölme yani split ayırma işlemindeki adımlar şimdi ölçü çizgisini tıkladık sonra Layout'tan buradan hop split Split'ten Formatın içindeki split free, Split Sistem diyelim Formatte de da bazı bilgisayar bazı bölgüsler bir Brexit diyebilir ben direkt Split yazayım. Evet Split Sistem ya da fark etmez. <gülüyor> bu kelimeyi bulduğumuz zaman zaten bize Bölme işlemi yaptıracaktır. Bu iş bu. Şimdi bir de Böyle Split yaptık ama Hocam burayı tekrar bir daha yapıştırsak Yani ben bunu istemiyordum ama Böldüm. Şuradan falan Devam edeceğim veya buraya koysaydım Keşke falan dediğimiz zaman onu ne yapacağız? Onu da anlatayım. Bakın ona da join diyoruz. Join katılmak, işte yapıştırmak, birleştirmek. İşte <gülüyor> iki grubu bir birleştirmek gibi anlamı var. Burada da iki tane ölçüyü bu aradaki köprü. Köprü biliyorsunuz kesilmiş, koparılmış. Yıkılmış yani köprümüz. Buraya split diyorduk. Ama şimdi biz burayı komple yapıştıracağız. Yani tekrar eski haline getireceğiz tabi kontrol Z'ye basıp e, oradan gelebilirsiniz yani onu düzeltebilirsiniz ama biz öyle yapmıyoruz yani direk yapıştırma işini e, yapalım hepsini tıklıyoruz bakın bütün ölçüleri seçin karalan diyor Shift işte tıklayarak yapabilirsiniz şöyle Shift tıkladığım zaman hepsini seçer ya da ölçü ölçü bir şekilde Shift'e basarak sol elimiz Shift'e basarak yaptık şimdi bunu <gülüyor> seçtik karaladık sonra Home Home'a geliyoruz. Bakın burada Home var. Home sayfası. Oradan Join. Şöyle bir zaten e, izolabant e, gibi bir işaret var. Bakın Join. Yani buraya yapıştır. Bakın burada da Split var. Kes, yapıştır. İşte ekle, sil. Bunları kullanabiliriz. Bakın bastığımız zaman bir e, pencere çıkıyor. Merge bars. Burada tabi birleştirme ölçü. Birleştirilen ölçüler. Şurayı restore edeceğiz. Yani yeni ölçü rakamlarını verecek. <gülüyor> Burada da ölçü çizgilerinin modelleri. Mesela hiç ölçü çizgi istemeyebilirsiniz. Normal şu standart bizim ölçü çizgilerinden olmasını istersiniz. Ya da dash it dediğimiz nokta nokta kesik kesik e, yapabilirsiniz. Veya çift çizgi yapabilirsiniz. Böyle üstünde tik olur ya da kısa. Mesela ben şu çizgi çizgiyi bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl oluyor? Evet bakın birleştirdi ve çizgi çizgi. Peki bunu ben bir de şöyle geri alayım. <gülüyor> bir daha yapıyorum. Aynı işlemde tekrar etmiş oluruz. Home sayfası açık zaten. Join'a basıyoruz. Dashit yani nokta nokta. Ben diyorum ki hayır normal istiyorum. Hop Evet normal hale gelmiş oldu. Buna da join diyoruz. Tabi bunun e, split'li kullanmak yani şu işaretler varsa eğer split'le kullanmak daha mantıklı. Çünkü e, yani gözümüzde oraya gelince e, yani karmaşa yaşamıyor bizden. Nereye dönecektim? Nereye atlayacaktım? Direkt zaten sen oradan e, geldiğin zaman hemen diyor ki tamam ben bu arada kopardım. Köprüyü koparım. Geçiş yok. O zaman sen yoya dön. Tekrar dönüyor. Geliyor. Kodayı görüyor ve kodadan hop aşağı hoplayıp buradan devam ediyor. Bu şekilde kolay bir e, işlem yapmış oluyoruz. Çok da güzeldir. <gülüyor> ben bütün ölçüleri böldüğüm bile oldu bazen denemek için bunu ilk öğrendim de. Hepsini bölüyordum ne güzel bölünüyor falan diye. Siz de böyle bir iki boş sayfalarda deneme yaparsınız. Sonra e, karşılaşabilirsiniz. Çünkü yabancı şarkılarda falan çok olur böyle ya da böyle bir yazacağınız bir buraya yazacağınız bir şey olabilir yani bir öğrenciye ya da mesela burasına kadar kemancı çalar şuradan sonrasında flütçü çalar işte orada bir sus olur es olur ya da ikinci şarkıcı girer bunları da oraya yazarak böyle bir uyarı halinde de kullanabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere tekrar hoşçakalın